Merhabalar. Bugün 26 Ekim 2021 tarihinde meydana gelecek olan Venüs Neptün karesinden bahsedeceğim. Bu kare görünüm aslında haftalık yorumlarda bahsetmiş olduğum bir görünüm. Ama çok fazla detaya girmemiştik. Bakalım bu kare görünümle beraber bu hafta bizleri neler bekliyor. Koç Dolunay'ın sonrası biraz toparlanmaya başlamışken Venüs Neptün karesi ile beraber hangi burçlar hangi dereceler ne oranda etkilenecek buna bakıyor olacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma desteklerinizi göstermek adına abone olursanız ve zil tuşuna basarak bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Ve bilhassa Koç Dolunay'ında yaşadıklarınızı yorumlarda paylaşırsanız çok memnun olurum. Evet, 26 Ekim tarihinde venüs 20 derece yay burcunda ve neptün 20 derece balık burcundayken bir kare görünüm meydana getirecekler aslında bu hafta boyunca etkili olacak bir görünümden bahsediyoruz ama 26 Ekim günü de Tam görünüm meydana getireceği için ekstra önemli günlerden birisi. Peki nedir venüs Neptün karesi? Bize neler getirebilir? Bunlardan bahsedeceğim. Bunlardan bahsetmeden önce hangi burçlar ve hangi dereceler özellikle etkilenecekler? Bunları belirtmek istiyorum. Tabi burada değişken burçlarda meydana geldiği için özellikle ikizler, yay, balık ve başak burçlarının 20 derece civarında yükseleni, güneşi, ayı veya kişisel gezegenleri bulunanlar. Doğrudan bu kontakla temasa geçecekleri için hayatlarında belirgin bir değişim gözlemleyebilirler. Tabii Venüs'ün Neptün'le etkileşimi genel manada bir hayal kırıklığı, bir belirsizlik, bir tıkanıklık veya netleşememe halini gösteriyor olabilir. Neptün biliyorsunuz uzun zamandır balık burcunda ve uzun zamandır da retro pozisyonda. Aslında farkındalığımızı artıran, biraz daha içimize dönmemizi sağlayan bir süreçten geçiyoruz Neptün açısından bakalım zaman burada bazı sırların açığa çıkması, görünmeyen sis perdelerinin artık görünür olmaya başlaması, belki ikili ilişkilerde artık bazı konuların ortaya dökülmesi, hayal kırıklığına yol açacak olsa dahi netleşmesi veya yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermesi gibi durumlar ortaya çıkacaktır. Venüs de değişken bir burçta olduğu için özellikle biraz ne istediğimizi tam olarak kestiremiyoruz. Ne istediğimizden emin değiliz. Belki birden fazla seçenek Var, birden fazla alternatifimiz var ve e, tam olarak hangisine kanalize olmamız gerektiği noktasında çok net değiliz gibi bir durumda söz konusu hal böyleyken bu etki özellikle parasal konularda ve ikili ilişkilerde biraz kafa karışıklığını artıracak gibi gözüküyor açıkçası bu hafta itibariyle çok güzel etkileşimler de var bu hafta ama e, bu etkide bizi biraz zorlayacak tabi burada e, baktığımızda o gün itibariyle ayın artık yengeç burcuna geçiyor oluşuyla beraber aslında duygusal bir tatmin arayışı içerisinde olacağımızı görüyoruz. Yani duygusal bir emniyet ve güven ihtiyacı içerisinde olacağız. Aslında bunun içinde bir takım imkan ve olanaklar yakalıyor olacağız. Duygusal zemini yakalıyor olacağız. Kendimizi rahatla ve emniyette hissederken belki de bir takım konularda artık belirsizlikler canımıza tak edebilir. Belki ekonomik anlamda Venüs aynı zamanda parayla olan ilişkilerimiz de sembolize eder. Yani ekonomik durumun bunu netleştiremiyorum. E, bütçemi netleştiremiyorum. Gelir gider dengem e, oldukça belirsiz ki zaten şu anki ekonomik şartlarda baktığımız zaman hepimizin yaşadığı sıkıntılar bunlar. Ee, özellikle belirtmiş olduğum burç ve dereceler daha yoğun bir şekilde etki alacaklardır. Ee, burada e, parasal anlamda çok büyük riskler almamaya gayret göstermeniz yerinde olacak gibi gözüküyor. Ee, bilhassa saymış olduğum burçlar. Çünkü netleşememe hali söz konusu arkadaşlar. Yani burada bir kandırmaca, bir aldatmaca söz konusu olabilir. Ee, yeni girdiğiniz projelerde dolandırılma ihtimali söz konusu olabilir. Aynı zaman dolandırıcılara karşı Aşı da dikkatli olunması gereken bir haftadan geçiyor olacağız. E, Neptün enerjiler aslında e, olayın önüne büyük bir sis bulutu getiriyor ve doğruyu yanlışa etmekte zorlanıyoruz. Belki yanlış anlıyoruz, kötücül bir ifadeyle tepki veriyoruz. Belki e, çok pozitif bakıyoruz ve bir şekilde kandırılıyoruz. Bu durumların açığa çıkmaması adına biraz daha bu tarz konularda temkinli olmaya çalışmak yerinde olacaktır. Bize büyük vaatlerle gelen, büyük jestler yapan ve büyük konuşan insanlara... Biraz daha temkinli yaklaşılması gerekiyor çünkü realist olmadığımız sürece hayallerimize kapıldığımız sürece canımızın yanması ihtimali var arkadaşlar. Özellikle bugün aldığımız kararlarda gerçekten sonrasında bir takım sıkıntılar yaşıyor olabiliriz veya geçmişte aldığımız kararların bedelini bu tarihte ödeyecek de olabiliriz. Çünkü biliyorsunuz Neptün aynı zamanda retro pozisyonda. İkili ilişkilerde bazı ihanetlerin, kandırmaların, aldanmaların veya aldatmaların yaşanabileceğini söylüyoruz bu etkiyle beraber. Tabii ki her burcu etkilemeyecek. Özellikle dereceleri ve burçları belirtiyorum. O yüzden böyle bir psikolojiye girmenizi istemiyorum. Ancak birçokları açısından da bu etki yaşanacaktır. Bunun yanı sıra ortaklıklarda kandırılmalara, yanılsamalara açık olacağımız bir haftadan geçiyor olacağız. Aynı zamanda parayla para alakalı her türlü işlemimizde, harcamalarımızda ve kazançlarımızda yani yeni bir iş başvurusunda bulunuyorsanız maaşınızı mutlaka konuşmanız gerekiyor. Sözleşme şartlarını çok net bir şekilde imza altına almanız gerekiyor. Aksi halde sonradan hayal kırıklığı yaratabilecek süreçler ile karşı karşıya kalma ihtimaliniz söz konusu. Harcamalar noktasında da aldığımız ürünler duygusal bir takım ürünler olabilir. O anlık duygusal tatmini sağlamak adına aldığımız şeyler sonrasında pişmanlığa yol açabilir. Bizi sıkıntıya sokabilir. Bu bağlamda bu hafta alışveriş yaparken o ürüne gerçekten ihtiyacımızın olup olmadığını yoksa duygusal bir vaziyette alıp almadığımızı iyi tağül edebiliyor olmamız da gerekiyor açıkçası. Ancak tüm bunların yanı sıra güzel etkileşimler var. Ee, güzel görünümler de meydana geliyor. Özellikle Venüs ve Jüpiter arasında. Ee, buna da ayrıca bir video içerisinde yer veriyor olacağım. Ee, bu etkileşimle beraber aslında evet bir anlamda kafamız karışıkken ve bazı konularda bir türlü emin olamıyorken kendimizden veya diğer insanlardan bir taraftan da bazı şansların hayatımıza dahil olmaya başladığını görüyoruz. E, bu süreçte özellikle toplumsal anlamda aslında ciddi şanslar da elde edeceğiz. Belki e, bir takım çözüm yolları gelebilir sıkıntılarımıza veyahut sosyal çevremizden, dostlarımızdan ve arkadaşlarımızdan destekler görebiliriz. E, veya uzun vadeli hedeflerimize baktığımız zaman aslında şu anın enerjisinden çıkıp uzun vadeli plana baktığımız zaman, sistemsel plana baktığımız zaman bu e, bu sıkıntılı süreçlerden kendimizi uzaklaştırıp aslında bir teslimiyet enerjisine de geçiş yapabileceğiz. Evet Ekim ayı bizi biraz salladı, biraz yordu açıkçası ama bu hafta zaten haftalık yorumlarda da belirtmiş olduğum gibi nispeten daha sakin, daha ılımlı bir hafta. Ancak birkaç görünüm var. Bu bahsetmiş olduğum Venüs-Neptün karesi de bunlardan birisi. Çok az rastladığımız bir olay değil. Sıklıkta aslında 2-3 ayda bir rastlamış olduğumuz bir olaydan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu süreçlere dikkat etmemiz gerekiyor. 2-3 ayda bir özellikle dereceler bizim doğum haritamızı tetikliyorsa. Tabi güneş ve Mars'ın da birbirine çok yakın oluşu ve ay ile güzel kontağına da baktığımız zaman aslında bir taraftan da cesuruz. Bir girişimde bulunmak istiyoruz. Bir adım atmak istiyoruz. Artık hayatımızda aksiyon almak istiyoruz. Belki o atıl kalma enerjisinden çok sıkıldık. Somut bir şey ortaya koymak istiyoruz. Ve bunu yaparken de aslında bir taraftan emniyet duygumuzu da yitirmek istemiyoruz. Tabi bu durumda belki çok fazla düşünmeden hareket etme potansiyeline sahip olabiliriz. Çünkü uzun zamandır beklediğimiz uzun Uzun zamandır üstüne düşmediğimiz konularla alakalı artık e, aksiyon alma e, isteği ve arzusu çok yoğun bir hale geldiğinden dolayısıyla düşünmeden veya sonunu düşünen kahraman olmaz mantığıyla adımlar atılabilir. Ama burada bizi cesaretlendiren, bizi motive eden, bize bir takım vaatler sunan insanların niyetlerini tam olarak kestiremeyebiliriz. Bir şekilde olayların ortasında tam göbeğinde kendimizi bulabiliriz. O yüzden daha temkinli olmamız gerekiyor. Eğer aklımızda o tarihe kadar öyle bir düşünce yoksa bir anlık gazla, bir anlık istekle kendimizi ortaya atmamalıyız ve hayatımıza dair büyük riskler almamalıyız arkadaşlar. Zaten Venüs Jüpiter etkileşimiyle beraber bazı şanslar artık hayatımıza dahil olmaya başlayacak. Bir sonraki videoda e, Venüs Jüpiter etkileşiminden bahsediyor olacağım. Bu videoda böyle ufak bir uyarı videosu niteliğinde olsun istedim. Umarım faydalı olmuştur. Kanalıma abone olarak desteklerinizi gösterirseniz, yorumlarınızı paylaşırsanız çok sevinirim. Danışmanlık ve iletişim için Instagram Astroloji hesabı veya evrenselakademi@gmail.com adresini kullanabilirsiniz. Hoşça kalın.